Herkese merhabalar ben Hüseyin Oçak, bu videomda sizlerle birlikte Adobe Audition 2020 programında ses montajlarımı nasıl yapıyorum, sesime nasıl daha iyi e, yapacak şekilde efektler veriyorum bu konu hakkında bir video çekmeye karar verdim. Youtube'da bu tarz bir videoyu bulmanız çok zor. Çünkü ben de kendi imkanlarımla, kendi çabalarımla öğrendim bu programı. Şimdi öğrenirken zorlanmayın diye bir anlatım videosu çekeceğim. Eğer beğenirseniz de bu serinin devamını yaparım. Başka bir konuda daha detaylı bir anlatım yapacağım. İşte en A'dan Z'ye anlatım, kullanım nasıl olur diye. Ben şu anda ses kaydınızı yaptığınızı varsayıyorum. Ve şu anda Adebayo Dijin'in e, ana sayfasındayım. Burada treklerimiz var görmüş olduğunuz üzere. Ben buraya bir ses kaydı aldım örnek gösterme amacıyla. Ses kaydı almak için e, en baştan başlarız. Burada rekor kapalı olur sizde. Bu da e, bu şekilde kalır. Şimdi böyle girdiğiniz zaman stereo'dan mikrofonunu seçiyorsunuz ve rekorda bastığınızda artık kayıt almaya Hazır bir şekilde e, Beklersiniz Shift ve boşluk tuşuna aynı anda Bastığınızda kayıt başlar Onun dışında da şuradaki kırmızı Noktaya bastığınızda kayıt Başlar. Kaydınızı aldığınızı Varsayalım. Burada benim hazır bir kaydım var Buraya tıkladığımda CTRL'ye basıp Faremin tekerleğiyle bunu sürüklüyorum Ardından burada Bir boşluk var. Görmüş olduğunuz gibi Ses kayıtlarına başlamadan Önce şöyle bir 30 saniye, 40 saniye boşluk bırakın ki o sesi e, düz sesi alsın ve siz de montaj yaparken dip seslerinizi daha rahat keşfedin. Şimdi burada e, böyle boşluk buldum. Şuradan biraz sürüklüyorum e, sol tuş, e, sol tuşa basarak sürüklüyorum. Ardından F e geliyorum. Noise Reduction diye bir tane seçeneğimiz var. Buradan Noise Reduction, Ctrl Shift P'ye basarak da aynı yere ulaşabilirsiniz. Buradan Capture Noise Print diyorum. Bunu dememin amacı, şimdi buradaki seçtiğim dip seslerin tamamını alıyor buraya. Ve Ctrl A'ya basıyorum. Şu değerleri not alın. Noise Reduction %86 kullanıyorum. Reduc By 40 dB kullanıyorum. Epli dediğim zaman buradaki o dip ses yani cızırtıları tamamen almış oluyor. Şu an bu cızırtılar gözükmeyecek muhtemelen du duyamayacağız. Evet, şu anda da duyamıyoruz. Şimdi efektsiz olarak sesimi dinleteceğim size. Çekti kısa süre içerisinde sosyal medyanın haline gelen Böyle bir ses, gayet normal bir ses ama biz buna biraz efektler ekleyip güzelleştireceğiz. Şimdi CTRL-A'ya geliyorum. Bunları ben deneyerek kendi sesime uygun olan efektleri verdim. Sizler de kendi efektlerinize, kendi sesinize uygun efektler bulabilirsiniz burada. Ampliunt Compression Şu seçeneği, Amplify, biraz İngilizce telaffuzum kötü kusura bakmayın. Bunu seçiyorum ve 3 desibel kat atıyorum. Bu biraz sesimizi güzelleştirdi. Şimdi dinliyorum tekrardan. Çekti, yene, videoları. Biraz daha tok bir ses elde ettik. Ben e, videolarımı, YouTube videolarım genelde böyle anlatım tarzında yaptığım için böyle bir şey tercih ediyorum. Ardından Channel Mixer. Bu ne işe yaradığını bilmiyorum ama telefondan dinlediğiniz zaman bu ses kaydını gayet orantılı bir şekilde sesi verdiğini e, gördüm. Onun için kullanıyorum. Buna geldiğimiz zaman şu Don Mix e, Stereo'yu seçiyorum left'e bir kere tıklıyorum. Ardından right diyorum ve sol sağa eşitledim. Ardından dynamics processing bu mükemmel bir lezzet katıyor sesinize. Buradan e, benim seçtiğim compander. Bunu yaparak bir sesi dinleyelim. yemek videoları kısa süre içerisinde sosyal medyanın haline gelen, Harika bir ses oldu. Salgı. Bunu kendi değerlerinizi biraz oynayalım bakalım. Şunu biraz yukarıya kaldırın. Bunu deneyerek yapacaksınız arkadaşlar. Başka türlü. Ee, çünkü herkesin ses tonu farklı. Instagram canlı yayınında sarf ettiği sözler nedeniyle... Biraz fazla oldu. Bunu biraz kısıyorum. Ama direkt Compander'da verebilirsiniz. O da güzel. Instagram canlı yayınında sarf ettiği sözler nedeniyle hesabı kapatılan tağının... Buradan epli diyorum. Sesi biraz daha dengele de dikkat ederseniz. Ardından tekrar efekse geliyorum ve hard limiter veriyorum. Hard limiter güç katıyor sesinize. Instagram canlı yayınımda sarf ettiği sözler nedeni gördünüz. Ardından tekrar giriyorum. Multi-Band kompresör diyorum. Buradan Classical Master'ı genelde tercih ediyorum ben. Instagram canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle... Bunları biraz oynuyorum. Lez, e, sesime en çok lezzet katan efektleri buradan belirliyorum. Hesabı kapatılan sağının Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyordu. Kendisine gelen ağır eleştirileri bekliyordu. epli diyorum. Sesimiz yine biraz daha küçüldü. Ardından efekt istiyorum. Buradan yapacağım başka bir şey kalmadı. Filter and Equalizer'dan, FFT Filter, Kill the Mic Rumble. Bu anlatım tonunuzdaki e, fıstıkçı şahap diye öğrendik biz bunu. E, bu tarz harflerin patlamasını, patlamasını engelliyor. Bunu da verdik. Ardından e, Special. Bu sesinizi gayet güzelleştirecek. İki kısım var burada. Mastering giriyorum. Burada değerler var arkadaşlar ben burada podcast isimli bir efekt yarattım şu anda bu videoyu durdurup buradan bakabilirsiniz değerlerine reverb hiç yok çünkü anlatım tonu istiyorum eğer şiir veya şarkı kaydı yapacaksanız da reverb'ı biraz açabilirsiniz deneyerek yapacaksınız bunu yüzde otuz üç değerinde sabit tutuyorum onun dışındaki ayarlar da burada mevcut Epli diyorum biraz uzun sürecek. Şu anda sesim biraz kabardı ve tekrardan dinliyorum. Kendisine gelen ağır eleştirileri ve dinçleri. Ses biraz güzel ama biraz böyle patlamalar oluyor. Vokal Enhancer diye bir tane seçenek var. Buradan müzik seçeneğini işaretliyorum. Bakın şimdi farka bakın. Müzik seçeneği kapalı iken bir dinleyelim. Kendisine Şimdi müzik sesini açalım ve dinleyelim. App'li diyoruz ve montajımızı bitiriyoruz. Peki diyeceksiniz ki ben her girdiğimde bu e, efektleri tek tek vermekle uğraşacak mıyım? Hayır uğraşmayacaksın. Burada bir tane seçeneğimiz var. Bu ses kanalını seçiyorum. Burada hazır efektler de var. Bunları da deneyebilirsiniz ama pek tercih etmiyorum. Ben kendi efektlerimi yaratıyorum. Buradan tek tek atayabilirsiniz efektleri. Ardından buna basarız ve kaydediyoruz. Nasıl verdiğiniz bütün 7-8 tane toplu efekt verdim burada. Hepsini burada kaydedebiliyorsun. Ardından burada benim mesela seslendirme diye bir tane e hazırladığım Mix'ler var. Şeyti videoları kısa süre içerisinde. Ama bunu kapatacağım çünkü ben kendi içinden Sen verdim. Şimdi bittiğinde de ben biraz böyle sesim gür olsun istiyorum. Yani insanlar anlasın benim sesimi istiyorum. Master'dan biraz arttırıyorum çıkışını. Evet, yani duymazsın. Instagram hesabı kapatıldı. Instagram canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle hesabı kapatılan tağının Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyordu. Evet. Şu anda bitirdik. Dışarı nasıl aktaracağız? Ctrl e, A'ya bastım. Zaten benim tek kanal olduğu için bunun üzerine tıklayabilirim. File. Export'a basıyorum. Multitrack track geldiğim zaman Enter Season diye bir tane seçeneğim var. Buna basıyorum. Daha duymaz kimdir diye yaptım. Bu benim YouTube videom. Kanalda da bulabilirsiniz. Zaten bu videodan sonra da bunu montajlayıp atacağım. Ardından e, burada Deskob masaüstünü seçiyorum. MP3 seçeneği. Burada birçok seçenek var ama MP3 alın. MP3'ü seçtikten sonra da OK'a basıyorum. Şu anda da çıktısını aldım. Buradan da dinleyebilirim. Sözler hesabı kapatılan tağının... Videonun sonuna geldik. Bu tarz eğitim videoları vermemi istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Muhtemelen bir sonraki videoda da e, Movavi'nin son sürümünü e, nasıl kurmanız gerektiğini ve nasıl içerisinde montaj yapabileceğimizi öğreteceğim. E, bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın, videoyu beğenmeyi unutmayın.